Herkese merhaba Selma'da hoş geldiniz. Ben Emir'e bugün sizlere serumlardan bahsetmek istiyorum. Serumlar daha küçük moleküler yapılarda olduğu için daha konsantre yapılarda olduğu için cildimize hızla nüfuz eden yani kremle çevresel faktörlere karşı korunma sağlanması ya da işte güneşten gelen sorunlara karşı bir kalkan oluşturması açısından gündüz rutininizde ee, C vitamini, ferrolik esit, E vitamini gibi içerikleri zengin içeriklere sahip bir ürün kullanımı tercih etmeniz, cildiniz için bir kalkan oluşturmanızı ve de onun e, pigment sorunlarından tutun da donukluk görüntüsünden kurtulmasına kadar pek çok avantaj bulundurmaktadır. Elimde görmüş olduğunuz Ohui'nin Phytovital Ampul, Advanced Ampul Serumu. Bu 90 millik. Ben bunu Kore'deyken almıştım ablam için. Çok güzel bir serum gerçekten. Böyle çok tatlış saklanacak güzel bir ambaliz de var. LG Health ait bir markadır. Ohui ve lüks bir markadır aynı zamanda. Bu serum cilde yaşlanma karşıtı bakım yapıyor. Cildin daha dolgun olmasına yardımcı oluyor ve renk eşitsizliği gibi çeşitli etkenlere karşı da Yardımcı bakım sağlıyor diyebiliriz. Cilde ağırlık yapmıyor. Ve güzel bir emilime sahip. Bir şey. ürüne geçiyorum. O yüzden Hela'nın Hyaluronik Ampul Serumu. Ee, bu ürünü kullanmıştım. Ben de ablam da e, çok severek kullandım. Ama serum olarak artık piyasada bulunmuyor. Güzel bir serumdu. Cildinize sabah akşam uygulayıp e, bu kolajen kaybının önüne geçebileceğiniz biliyorsunuz. Kolajen en çok vücudumuzda bebekken bulunuyor. Biz büyüdükçe de yavaş yavaş yok oluyor. Bu hyaluronik asit dediğimiz şey de kolajen sentezi sağlıyor. E, cildimizde dol olarak bulunan bir madde. Cildin maksimum seviyede e, nem tutmasını sağladığı için hem yaşlanma karşı bakım yapıyor, ince çizgilerinize etki etmek gibi bir etkisi var. Parlak bir görüntü sağlıyor. ...diye uzatabileceğimiz pek çok e, faydası var cilt için ve e, biliyorsunuzdur günümüzde estetisyenler falan da cilde dolgu malzemesi olarak kullanıyorlar. E, daha önceki tonik videosunda paylaşmış olduğum o serumun şeyi, ben küçüğünü getirmemişim, size gösterecektim onu anlama sebep olanın ama neyse. Hera White Program Effector Hera'nın kendine, Amor Pasifin kendine özgü bir e, patentiyle üretilmiş. LED teknoloji serumu çok light yapılı bir üründü. Cildinize sürdükten sonra anında emilen ve cildi pürüzsüz yapan, çok güzel zarif bir parlaklık veren, bence cildin üzerine hani böyle ekstra bir şey sürme ihtiyacı hissetmeyeceğiniz kadar tatlı bir bitişi olan bir üründü. Bunun içerisinde de böyle işte çevre, yani daha çok C vitamini tarzında bu nasıl anlatsam şöyle söyleyeyim, bu genel olacak. Sadece bu ürüne özgü bir şey değil. Ee, bir cildin pigment sorunu varsa, cilt böyle solgunlaşmışsa bu tarz işte, ya da doğum lekezleri varsa, güneş lekesi varsa gibi çeşitli sorunlara karşı cilde en çok e, onaran ürün içeriklerinden birisi C vitamini. Tabii bu direkt alıp yüzümüze C vitamini sürüyoruz anlamında değil. Çünkü o zaman takribat da yapabilir ciltte. İşte günümüzde absor absorbic asit olarak çeşitli formlarda bulunuyor cilde. En e, hassas şekilde zarar vermeden bakım yapabilmesi adına işte bu tarz ürünlerde de bu C vitamini içeren ürünlerde kullandığımız zaman bu leke giderici etkisi, aynı zamanda gündüz kullanıyorsak kalkan görevi görüyor. İşte güneşe karşı çevresel, artık günümüzde şehirlerde yaşıyoruz ve şehir havası kirli. Ne bileyim pek çok şeyle mücadele ediyor cildimiz. Bilgisayar ekranının karşısındayız elimizde sürekli bir telefon var. Ee, ya biz hiçbir şey yapmasak bile... Sadece havadan bile bir sürü şeye maruz kalıyor bu cilt. Yani gündüz mutlaka böyle C vitamini içeren bir ürün kullanmak, onu e, bu oluşacak kırışıklıkları ve çevresel etmenlere karşı korumakla birlikte leke oluşumunun önüne geçip bir de artı lekelerin geçmesine destek sağlıyor. O yüzden böyle bir sorununuz varsa C vitamini içeren serumlar tercih etmenizi öneririm. Ki Laneige'in bu White Dew... Original Ampule Essence Serumu da içeriyor bu c vitamininden. çok da farklı güzel içerikleri daha sahip bu arada. Ee, bunun dışında bu üründe hemen madem elim aldım bundan devam edeyim. Bu üründe çok güzel içerikleri sahip. Camelia Essence Extractı, Pantenol, Bileşen gibi çoğaltabileceğiniz c vitamini gibi bir sürü güzel içeriğe sahip. Cilde sürüldükten e, kısa bir süre sonra emiliyor. Ama mesela nasıl kısa bir süre? Normalde Waterbank hastası sürdüğüm zaman, diyelim ki 2-3 saniyede emiliyorsa bu bir tık daha fazla e, ciltte kalıyor. Ama emildikten sonra asla yapış yapış bir his bırakmıyor. Yani sanırım buna böyle bir 20 saniye falan versem yanlış olmaz. 20 saniye maksimum 1 dakikaya emilmiş oluyor. Bence diğer C formlarına göre iyi bir emilim süresi. Gerçi şununla kıyaslarsak da geç oluyor. Ama güzel bir ürün. Bunu da e, lekelerinize karşı ya bunu kullanan pek çok insanın yorumu kesinlikle lekelerinin geçtiği ciltlerinin canlandığı falan şeklinde. Ben de kullandım. Anneme de kullandırdım. Hatta annemin lekesi var. O Eğer sözünde durabilseydi lekesine etki edecek miydi diye çok merak ediyordum. Şurasında geçmeyen bir leke var. Ama bakın asla yaptıramıyorsunuz ona. Verdiğiniz bir ürün sürünüyor da. Sürünüyor böyle. O yüzden o kullanmayınca ben devam ettim. Bakın bakalım hemen. Bu 40 millik bir ürün ve çok bereketli. Yani 40 mil olmasının dışında azıcık bir şey yeterli oluyor. Ben bunun şu özelliğini çok seviyordum. Bakın şurada şöyle kapak oynuyor ya. Hani siz ekstra böyle sıkıp ürünün şeye gelmesi için uğraşmıyorsunuz. Ve çubuk uzun olduğu için de, aplikatör uzun olduğu için de ürün dibine kadar da hani o en dipte kalan ürün ziyan olmuyor çünkü o da aplikatöre geçiyor. O açıdan da çok iyi. Şu an bunun tarihi geçtiği için şey yapmayacağım. Gene de biraz kalmıştı kalim içinden. Ya güzel parlaklık veren ya zaten yaşlanma karşıtı bakması açısından falan kesinlikle ben tekrar alacağım. Sizin de beklediğiniz bir ürün olduğunu biliyorum zaten. Ambalajı değişti sadece. Yine aramızda olacak bir ürün. Güzel. Seviyorum ben de kendisini. Rutinimi artık bir C vitamini eklemek de kesinlikle düşündüğüm için alacağım onu. Bu da Wish Trend'in C vitamini. Pure e, 20 vitamin C içeriyor. Yani C vitamini içeriyor. 20, %20 oranında. Çok popüler bir ürün. Bunun da ambalajı değişti. Ben hem kendimi hem ablama almıştım. Sanşat'a başladığımız dönemde sipariş etmiştim. E, satış için değil. Kendim merak ediyordum. Çünkü e, hem Türkiye'de hem de yurt dışında pek Popüler bir, Çok popüler bir ürün. Burada da hala çok güvendiğim e, bloggerler arasında kullanılan, önerilen bir üründür. Ambalajı değişti. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bunu kullanmayı sevemedim. Bitmedi de zaten. Görünmez. Çok koyu olduğu için şişesi falan. Burada renginin koyu olması güzel bir şey. C vitamini her şeyden çok çabuk etkilendiği için avantajlı bir şey. Bu da şöyle tüp formunda. Artık açamadım ama. Şöyle döküldü parçaları. Şu şekilde... Eski bir ürün. Yani size göstereceğim diye sakladığım için yani yadırgamayın. Böyle bu şekilde şuradan sıkıyorsunuz falan. Böyle bir ürün. Her yer battı bu arada. Çok fena kurumuş. Neyse. Bu ürün yani ben sevmedim. Neden sevmedim derseniz aşırı geç emiliyor. Ve çok yapış yapış. Ama sizin için sorun değilse öneririm. Herkes tarafından seviliyor. Ben sevmedim diye siz seveceksiniz diye bir şey yok. Sonuçta. Ee, bunun dışında da hala şu an kullandığım, yine artık ambalajı değişmiş olan bir serum. Yerikosun Kolajen Tower Ampul %72 Marin Kolajen içeriyor, yani denizden, okyanustan gelen. Bu lenejde olduğu gibi şey formatta değil, sıkmalı. Şu şekilde ee, ve çok güzel cildinize sürdükten maksimum 1 dakika sonra emilen bir ürün. Ee, ve ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Cildin yaşlanma karşıtı, sıkılaştırma bakımı yapmasının yanı sıra gerçekten ciltte bir iritasyon yapmıyor. Zaten kolojen cildin kendi ham maddesi olduğu için yapmasa saçma olurdu. Bir zararını görmedim ve bulursam da tekrar alacağım cinsten. Daha fazla serum var aslında. Göstermek istediğim ama video çok uzun oluyor, çok yayılıyor böyle. Daha sonra yavaş yavaş gösteririm o yüzden diye düşündüm. Bu arada bazı ürünlerin içinde alkol de var. Ee, bu alkol ile ilgili olarak da benim dünyası ikiye ayrılmış gibi bir şey sanırım. Bütün okuduğum makaleler bana öyle bir izlenim verdi. Çünkü kimisi alkol kullanım oranıyla alakalı olarak faydalı da olabilir diyor. Kimisi tam tersini söylüyor. Birçok açıklama var. Bununla ilgili ben de bir e, profesyonel olmadığım için bugün çok şanslıyım ki Sena burada. O yüzden Sena'ya sormak istiyorum. O da eczacılık öğrencisi. Taze bilgi. E, şu an kendisi ön tarafa evet. gelmek istemediği için oradan konuşacak bizim için ve de dinliyoruz Sena şu seni. sene. Yani alkol şimdi şöyle, alkol e, cilde uygulanan ürünlerin daha hızlı emilmesini sağladığı için çoğu e, ürünün içerisinde de bulunuyor ve alkol zaten çözcü olarak kullanılıyor. Yani asıl maddeleri, hani, kullanılan asıl maddeleri alkolün üzerine ekleyerek bu şekilde ürünlerin çözcülüğünün forma gelmesini falan biz sağlıyoruz. Yani bu şekilde olduğu için alkolün kullanımı aslında çoğu üründe çok fazla. Yani alkolün %96'lık olanları var, %90'lık olanları var. Biz mesela normal lab bunları, yani mesela cildimiz için rezorsimli, alkollü rezorsimli bir karışım hazırlıyoruz mesela ciltteki lekel için. Onda mesela %96'lık alkol kullanmak yerine onu seyrelterek %90'lık alkol kullanabiliyoruz. Bu şekilde alko, e, alkolün oranları değişebiliyor ama alkolün bazı şöyle bir zararı olabilir. Mesela diyelim ki kullanan kişinin cildi gerçekten sıkıntılı bir cilt. Egzaması var ya da böyle cildinde farklı farklı durumlar var. Yani bir cilt rahatsızlığı varsa alkol evet o durumlarda cildi daha kurutma manasında hani zarar veriyor olabilir ama genel olarak zaten ürünlerin e, içinde çözücü şeklinde de kullanıldığı için yani çok zararlı olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. O zaman eline veren ürünlerin içinde bile olduğunu düşünürsek e, tamamen bu çözücü özelliğinden dolayı mı zarar vermiyor? Mesela benim cildim enzamalı hı hı. ve kullandığım hemen her ürünün, ürünün içinde bir e, alkol olduğunu görüyorum. Hı hı. Baktığım zaman, içeriklere baktığınız zaman siz de görebilirsiniz. Oluyor ama herhangi bir zarar görmüyorum ve gerçekten de cildim nemleniyor. Ya o mesela işte dediğim şöyle. Mesela senin e, kullandığın ürünün içindeki ana madde farklı bir maddedir. Mesela en basit hani rezorsinden örnek verdiğim için oradan devam edeyim. Rezorsin senin ürünün içindeki ana maddedir. Sen o rezorsini kullanabilmek için ilk önce bir çözünün içinde çözdürmen gerekiyor ve hem çözünün içinde çözdürdüğün için onun bir sıvı forma yani mesela biz yüzümüzde normal katı bir şey alıp sürdüğümüzdeki etkisi mi daha fazla yoksa normal sıvı formdakinin emilmesi mi daha fazla? Alkol hem eminim oranını arttırıyor hem de onun çözücü içinde çözünerek hani bizim normal piyasaya sunabileceğimiz bir ürün olabilmesini sağladığı için ve alkolene oranlarına bağlı aslında en önemli bir alkol ne kadar kullanılıyor hani madde madde, miktarına bağlı olarak o şekilde ilerliyor. Hani o yüzden çok fazla alkolün direkt yani normal aklımıza gelen böyle cilttekiler gibi böyle yoğun oranla çok büyük oranda alkol kullanılmadığı için. Hani normal cilt ürünlerinin içindeki alkollerden devam ettiğimiz için o yüzden çok bir zararın olduğunu düşünmüyorum. Asıl burada önemli olan nokta hani içinde kullanılan ana maddelerle. Ana maddeler senin cildine etki eden şeyler aslında. Alkol biraz daha yan madde olarak kalıyor. O yüzden demek ki ben mesela şey Clinique'in bir toniğini almıştım cildimi mahveden bir üründü. Clinique'ü kötülemek için söylemiyorum bunu. Favori madem markam olmadığı kesin de, ee, yani burada Clinique kötülüyormuşum gibi algılanmasın. Clinique'in 3 e, numaralı toniğini bana önermişti satan kişi. Cildin yanacak normal bir şey yanması. Korkma falan demişti. Ben de onu böyle o öyle söylediği için sürekli kullandım. Bilmiyordum da hani o zamanlar bayağı cahilmişim öyle söyledim size. Şişe şişe kullandım. 400ml'lik. Bayağı kullandım kullandım. Sonradan egzamalar falan meydana çıkmaya başladı. Ben bunu şuna bağlıyorum. Aslında kliniğin o benim cildim için uygun değildi. O çok yağlı bir cilt için yapılmış bir fondotonikken ben normal ciltli biri olarak bana onu önerdikleri için almışım yanmasının da normal olduğunu düşündüğüm için şişe şişe kullanmışım sormak bakmak gelmemiş aklıma ve de cildime kötü gelmiş bu sanırım biraz onun gibi bir şey oluyor evet aslında ama alkol bazı durumlarda cilde yanmaya da sebep olabilir mesela cildin diyelim çok hassassa hiç, e, ürünü kullanan ürün içindeki alkol miktarı da çok yüksekse hani bu ciltte evet bazı durumlarda yanmaya sebep olabilir ama çok büyük oran yani uzun süreli, uzun vadede etki edeceğini yani uzun vadede böyle bir sıkıntı çıkartacağını çok düşünmüyorum. Yani ben 3-4 şişe 400 millik bitirince i̇şte, evet, orada bir çıkardı yani, yani bir kullanıma. çıkardı. Bir de öyle set halinde kullanıyordum ben işte maskesi, peelingi, kremi, kremi de hiç etki etmemişti. Yani böyle kötü fiyasko benim kötü bir anımdır öyle söyleyeyim. Cilimi mahvetmişti. Ama bu tamamen bilgisiz bir alışveriş ve kötü niyetli bir satış politikasından kaynaklanıyor. Yoksa marka ile alakalı bulmuyorum ben açıkçası. Yani bugünlük bu kadar da anlatacaklarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için önemli. Yorumda yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.